Evet. Başlıyorum. Sevgili hocam, son dönemde intihar vakalarının sık sık gündeme gelmesi, Türkiye'nin intihar gerçeğini tekrar gündeme getirdi. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan elde edilen verilere göre, son 18 yılda 52.422 kişi intihar etti. İntihar verilerine göre, Türkiye'de her gün ortalama 8 vatandaş hayatına son veriyor. Türkiye'deki intihar vakalarına yönelik yapılan araştırmalarda başta ekonomik ve sosyal sebepler olmak üzere bilinçsiz internet ve sosyal medya kullanımının intihara sürüklediği ortaya çıktı. Sizin yorumlarınızı alabilir miyiz lütfen bu konuda? Şimdi maalesef e, psikososyal e, nedenler etkili olmasına rağmen ekonomik koşullarda insanlarımızı etkiliyor. Biliyorsunuz son zamanlarda artan enflasyon oranları, birden e, fiyatların bir gece ansızın e, yapılan zamlar, e, halkı tedirginlik ve paniğe neden oluyor. E yetmiyor depremler biliyorsunuz yaşadık arda arda, artçı depremler yaşadık. Özellikle İstanbul, Türkiye'nin adeta kalbi olduğu için bir nevi e, tüm diğer şehirlerde etkilendi. Yalnız e, burada önemli bir nokta daha var, internet ve sosyal medya kullanımı. İnternet, sosyal medya, Instagram, Facebook, Twitter gibi ortamlarda insanlar aslında olduklarının 5-10 katı can canlı, şetafatlı hayatlar sergiliyorlar. Orada neredeyse sorunlar hiç yok. Her şey yolunda. Her şey herkes lüks yaşıyor. Herkes istediğini alabiliyor. Ama bunu farkına varan bazı farkındalığı yüksek kişiler eğer profesyonel yardım almazsa, profesyonel bir hayata bakış açısı sergilemezse, onun var, benim niye yok diye başka ailelerin, başka çocukların, başka insanların hayatlarına özenebiliyor. Kendi o hayatı yaşayamadığı için sanki herkes şatafatlı bir hayat yaşıyor ama benim hayatım çok pesfaya, çok fakir, çok gariban, çok yani amatör gibi veya dengesiz gibi ben çok kötü koşullarda yaşıyorum algısını kapılarak onlara yetişme adına kendini hem mutsuz ediyor hem de öğrenilmiş çaresizlik içine gar olup intihara sürüklenebiliyor. Çünkü... Sosyal medyadaki kadar insanlar özel hayatta birbirlerini desteklemiyorlar, birbirleriyle görüşemiyorlar. Kısaca hem ekonomik hem psikososyal birçok sebep intiharlara neden oluyor. Bunun için biz milli manevi duygularımızı tekrar harekete geçirmeliyiz. Sosyalleşmeliyiz. Sosyal medya dışında da zamanımız olmalı. Maalesef hayatımızın belki yarıdan çoğu sosyal medyada... Tribüne oynayarak geçiyor. Bundan dolayı da herkes sosyal medyayı kapatınca veya telefonun şarjı bitince hayatın gerçekleriyle bir karşılaşıyor. O zaman bir uç, uçuruma yuvarlanıyor ki bir daha çıkması çok zor oluyor. Hoşça ve dostça kalın. İnşallah ülkemizde intiharların azaldığı, yaşama sebeşlerinin arttığı günleri görmek istiyorum. Sevgiler selamlar olsun.